Merhabalar bu videoda 16-17 Eylül tarihlerinde meydana gelecek olan gökyüzü etkileşimlerinden bahsedeceğim sizlere uzun bir aradan sonra tekrar böyle bir video ile karşınızdayım. Balık dolunayıyla beraber tabii ki hepimiz biraz dağıldık, toparlanmaya çalışıyoruz. Merkür retrosu başladı biliyorsunuz. Algılarımız çok karışık. Mars ikizler burcunda, dolunaya karavaziyette. İkilemler, karışıklıklar, buhranlar içerisindeyken bizler 16-17 Eylül tarihlerinde. Biraz daha dikkatli olmamız gereken gökyüzü etkileşimleri olacak. Bunları aktarmaya çalışacağım bu video içerisinde. Videoya geçmeden önce kanalıma henüz abone olmayan arkadaşlar abone olarak destek olurlarsa çok mutlu olurum. Bu arada arkadaşlar 100.000 abonedan sonra 100.000 abone plaketimiz geldi. Bunu görüntülü bir video şeklinde sizlere aktarmak isteyeceğim. İnşallah onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Halihazırda paketini dahi açmadım. Hepinize çok teşekkür ediyorum bu katkılarınız için. Evet 16 Eylül tarihine şöyle bir göz atacak olursak 16 Eylül'de Venüs Mars arasında bir kare görünüm meydana geliyor. Venüs 14 derece Başak Burcu'nda Mars 14 derece İkizler Burcu'nda bulunacak. Venüsün Mars ile oluşturacağı bu karede aynı zamanda Erosla kavuşumu söz konusu yani Venüs Başak Burcu'nda Erosla kavuşumdayken Mars ile de kare görünüm gerçekleştiriyor. Aynı gün içerisinde Ay'ın da İkizler Burcu'nda Mars ile de yakın kontakları, özellikle ikili ilişkiler alanında çok önemli etkileşimler oluşturacak gibi. Venüs Eros kavuşumu tutkulu ilişkiler tutkulu bağlantılar tutkuyla yapacağımız mesleki deneyimler parayla alakalı tutkularımız gibi süreçleri tetikleyecektir Venüs'ün Mars'la karesi Eril ve dişil enerji arasındaki bir çatışmayı bir çekişmeyi Aslında ifade etmekte tabi ayın Mars'la kavuşup kavuşumu duygularımızın çok yoğun olacağını bir şekilde dizginlemenin zor olacağını kafamızın çok karışık olacağını ikilemlerde kalacağımızı gösterse de aslında tutkulu bir Çekimi yüksek ilişkilerin başlangıcı adına da bence pozitif şekilde çalışacaktır. Ancak burada tabi ki bu rekabet arzusunu, bu tutkuyu e, negatif yönde çalıştırma eğilimimizde fazla olacak. Çünkü hem ay burada duygularımızı coşturuyor, hem eros burada tutkularımızı artırıyor. Hem de bu kare görünüm, gerilim hattını daha da sert hale getirmeye başlıyor. E, ve e, üstelik bu hattın e, Juno ile de bir kare görünümü var. Balık burcundaki Juno da bir kare görünümü var arkadaşlar. Yani e, özellikle ikili ilişkilere vurgu yapıldığını söyleyebiliriz. Değişken burçların e, bilhassa 10 ila 18 derecesi arasında gezegen dizilimleriniz varsa, Venüs, Eros, e, Ay, Mars kavuşumu ve Juno, Neptun kavuşumuyla beraber ilişkilerde biraz daha tutkunun ön plana çıktığı. Kişinin e, bu sebeple çok daha gözle görülür hale gelmeye başladı duygusal yoğunluğun negatif şekilde çalıştırılabileceği ama aynı zamanda aradaki çekimin de bu bağlantıyla beraber yükselebileceği bir görünüm söz konusu arkadaşlar. Gökyüzünde bu esnada. Bununla beraber venüs Eros kavuşumunun, kuzey düğümü uranüs kavuşumuyla da çok güzel bir üçgeni var. Bu da aslında kadersel aşklar, kadersel ilişkiler, ruh eşi kavramı şu içerisinde içerisinde çokça suistimal etmiş olduğumuz bu kavramı karşımıza çıkarabiliyor. Özellikle ilişkilerde daha çok güven, sadakat, Çabaya önem verdiğimiz bir süreçten geçmekteyiz. Venüs'ün başak borcu geçişiyle beraber. Venüs Aslan'daki kadar büyük söylemler, Venüs Aslan'daki kadar iddialı cümleler kullanmıyoruz artık. Evet, bir bağlantı var, bir çekim var, bir istek, bir arzu var ancak bunun sağlam temeller oturması ve bir şekilde emeğe değer olması gerekiyor. Emek istiyoruz, ilgi istiyoruz, çaba istiyoruz arkadaşlar. Kuzey Ay düğümü Uranüs etkileşimiyle beraber özellikle tabii ki çok sürpriz şekilde başlayan, hızlı şekilde başlayan, oldukça kadarsal yine çekimin ve tutkunun yoğun olduğu ilişki potansiyelleri de bu hafta itibariyle özellikle bugün en yoğun enerjisi olmak üzere 16 ile 17 Eylül tarihlerinde kendisini göstermeye başlayacaktır. Yine haritalarınızdan bu dereceleri teyit etmeniz gerekiyor. Evet e, bunun yanı sıra baktığımız zaman 17 Eylül tarihinde ise Güneş-Neptün karşıtlığı var. Aslında Venüs mars karısı ile Güneş-Neptün karşıtlığının eş zamanlı olarak yaşandığını söyleyebiliriz. 17 Eylül tarihinde Güneş-Neptün arasındaki etkileşime baktığımız zaman Güneş'in 23 derece başak burcunda, Neptün'ün ise 23 derece balık burcunda olduğunu görüyoruz. Burada yine balık-başak ile beraber değişken burçların aktif olmaya başladığı bir süreç. Özellikle 16-17 Eylül tarihlerinde değişken burçların hemen hemen bütün dereceleri açı altında, etki altında. Biraz kafalarımız karışık, ne istediğimizi bilemiyoruz, ikilemler içerisindeyiz. Özellikle Güneş-Neptün arasındaki etkileşim odaklanma ile alakalı, konsantrasyonla alakalı problemler doğururken... Burada kendi benliğimizi ortaya koyabilmek, kendi kimliğimiz hakkında bir çıkarımda bulunabilmek adına da bizleri biraz zorlayacaktır. Neptün retrosu devam ediyor hali hazırda. Güneş Başak burcunda, Neptün Balık burcunda ilerliyor işte. Burada yüksek bir orkla da olsa Venüs'le Güneş'in birbirine yakınlaşması söz konusu. Neptün'ün Jüpiter'le yakınlaşması söz konusu. Biraz hayal aleminde gibi hissedebiliriz kendimizi. Ne istediğimizden emin olamayabiliriz. Zaten hali Merkür retro pozisyonda özellikle ikili ilişkiler alanında kafamızı ciddi anlamda karıştırıyor, bulandırıyor. Bununla beraber Güneş'in aynı zamanda Mars ile karesi söz konusu ve bu kare ile birlikte... Elil figürlerle alakalı bir takım zorlanmalar da söz konusu olabilir. Egosantrik bir takım çatışmalar, sıkıntılar ön plana çıkabilir. Ve bu kafa karışıklığından mütevellit hangi yolda ilerlemek istediğimize net bir şekilde karar veremeyebiliriz. Ancak Güneş'in ve Neptün'ün Plüto ile çok güzel kontakları olacak bu esnada. Zaten Retro Plüto ve Retro Neptün bizim nasıl dönüşeceğimizi ruhsal anlamda dönüşümümüze ışık tutacak detayları bizlere aktarmaya devam ediyor. Güneş ve Neptün arasındaki bu bağlantıdan mütevellit Güneş-Plüto ve Neptün-Plüto etkileşimi Gücümüzü tekrar toplayabilmemiz için bu kafa karışıklığının içinde kaybolmamıza izin verecek bir nevi. Özellikle güçlü olmak, kararlı olmak, ne istediğini bilmek, neyi hak ettiğini bilmek, kendi varlığını ortaya koymak temaları ön planda olacaktır. Bununla beraber güç sahibi kimseler, otorite konumundaki kimseler, güçlü kimseler, devletler, kurumlar veya bir şekilde manevi veya maddi anlamda bizden üst düzeyde olan kişilerle ilintir olarak bazı destekleyici görünümlerde ortaya çıkacaktır. Plütonun aynı zamanda Neptünle etkileşimi, ruhsal yeteneklerimiz, ruhsal dönüşümümüz, bu alandaki beklentilerimiz, isteklerimiz de pozitif yönde çalışır hale getirecektir diye düşünüyorum. Burada tabii aynı gün içerisinde özellikle 16 ile 17 Eylül tarihlerinde Plüto ile ayında çok güzel kontakları olacak. Duygusal anlamda da her ne kadar gergit içerisinde olsak da bir doluluk ve doyum noktasına ulaşmış olsak da burada bizi güçlendirecek detayları da keşfetmeye başlıyoruz. Yani bizi ayakta tutan husus konu nedir? Evet kafa karışıklığı yaşıyor olabiliriz. Ne istediğimizi bilemiyor olabiliriz. Karşımızdaki insana güvenemiyor olabiliriz. Ortamda puslu ve belirsiz bir hava hakim olabilir. Ancak e, bu şartlar altında bile gücümüzü muhafaza edebilmek, kendimizi koruyabilmek önemli olacaktır. E, burada bilhassa bu etkileşimlerle beraber güçlü olmayı başarabilmek, kararlı olmayı başarabilmek, çok fazla sarsılmadan, sendelemeden ilerleyişi sürdürebilmek önemlidir. Tabii e, retro merkür olduğundan çok net kararlar almak noktasında Sıkıntılar var. Hali hazırda retro Jüpiter ve retro Merkür'ün birbirleriyle karşılıklı bir gerginliği söz konusu. Abartılı söylemler, abartılı tavırlar, cümleler, aşırı uçlarda düşünceler yine hali hazırda etkisini sürdürüyor olacak. Bu nedenle bu etkileşimlerle özellikle bir takım kafa karışıklıkları yaşamak mümkün olabilir bir takım buhranlar yaşamak mümkün olabilir. Söylediğimiz sözün arkasında duramayabiliriz. Bize söylenen vaatler yerine gelmeyebilir. Ama her ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun güçlü kalabilmek, ayakta kalabilmek, ortamı çok iyi bir şekilde tahayyül edemesek de, önümüzü göremesek de, Burada kendimize bir yer edinebilmek her zamankinden daha önemli olacak gibi de gözüküyor açıkçası. Evet gökyüzündeki etkileşimler bu şekilde özellikle 16-17 Eylül tarihlerinde biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Çok net kararlar almamaya çalışalım, çok keskin cümleler sarf etmemeye çalışalım. Bu dönemdeki algılarımıza, düşüncelerimize çok fazla güvenmeyelim. Özellikle hırslarımıza, tutkularımıza yenik düşüyor olabiliriz. Ne istediğimizden, potansiyelimizden tam olarak emin olamıyor olabiliriz. Bu nedenle kendimizi gözlemleyebilmek adına biraz daha beklememiz yerinde olacaktır. Özellikle bugünlerde önemli işlerinizi gerçekleştirmemeye gayret gösterirseniz çok daha verimli olacaktır diye düşünüyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, opikusastroloji hesabı veya gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler.